Merhaba ben Seyah Efendi. Hoş geldiniz osalar. Videoma başlamadan önce kanalıma üye değilseniz üye olmanızı rica ediyorum. Videolarımda beğenirseniz like atmayı unutmayın. Tabii ki videonun altındaki yorum bölümünü açık bırakırım. Yorum ve sorularınızı daima dikkate alıyor, hepinize cevap yazıyorum. Define işaretler serimize devam ediyoruz. Bugün tek oymalar hakkında biraz bilgi aktaracağım. Bir taş resimle sizlere bu işaretleri çözümü ile videomu taşlandırıp sizlere veda edeceğim. Kayalarda gördüğümüz yuvarlak oymaların %90'ı mezar işaretidir. Tek oyma varsa tek mezara, çok oyma varsa çok mezara işarettir. Asıl adı sunak olup, Kutsama suyunun döküldüğü taşa denir. Büyük oymanın mezarı büyüktür. Oyma derinliği mezar derinliği ile aynıdır. Oyma derinliği 5 cm ise bu 7 ile çarpılarak derinlik tespit edilir. Bunu bir örnekle taşlandıralım. 5 cm derinlikteki oymanın mezarı yaklaşık 3,5 metredir. Bu her zaman aynı olmaz ama çoğunlukla böyledir. Sizde oyma derinliği ölçü çıkan sonucu santimetre cinsinden 7 ile çarpınız. Tek yuvarlak oyma işareti en çok rastlanan define işaretlerindendir. Bazen mezar, bazen kuyu, bazen de yardımcı işaret anlamındadır. İşaret tam olarak simetrik yapılmış Enine göre derinliği fazla ise bu kuyu işaretidir. Çoğunlukla patika yol üzerinde olur. Yakın çevresinde ya da yol üzerinde mutlaka kuyu vardır. Demin de söylemiştim kayalara yapılan oymaların %90'ı mezar işaretidir. Yine belirgin büyüklükteki tek oyma bazı harita veya benzeri kayıtlarda hedef teşkil etmek için yapıldığı görülmüştür. Yardımcı işaret gibidir. Buradaki diğer işaretlerin akarsu veya kuyu olma ihtimali oldukça yüksektir. Burada suya yakın olan yerde yön ve mesafe veren son işaret aranır. Mezar işareti olarak yapılmış oymalar en sık rastlanan oymalardır. Büyük, küçük ve orta boy şeklinde yapılır. Yakınlarda Mutlaka mezar mevcuttur. İşarete bir başka deyişle kutsaman suyunun döküldüğü taşta denilebilir. Oyma başında mezar kutsanırken oymanın içi doldurulup yakılırdı. İnsanlar hem oymaya hem de mezara bakar şekilde durup ölen kişiyi kutsanırdı. Şu konuya çok dikkat edelim. Oymada yakılan ateş ya da Dökülen şifalı suyun fazlalıkları ne tarafa doğru aktığına bakın. Akıntı yönünde genellikle mezar olur. Günümüz definecileri mezar bulmak için oymaya su doldurup akıntı yönünde araştırma yapmaktadır. Bu da doğru bir yöntemdir tabi. Tek cuvalak oyma işareti şifre düzene. Tek oymalar bazen tek olmayabilir. Yakınlarda İkinci ve üçüncü oymayı bulmanızı söyleyebilir. Bu şifre şöyledir. Tek oyma akıntı yönünde ikinci oymayı gösterir. Onun da akıntısı üçüncü oymayı gösterir ve oraya doğru yönlenir. Bu sistemde ilerlerken oymalar bizi çoğunlukla batıya doğru sürükler. Burada mezar son oymanın yakınlarında mevcuttur. İtinalı bir araştırma ile mezar kolayca bulunur. Devam edelim. Tek oyma tek mezarı temsil eder. Oyma deriliği mezar deriliği vermektedir. Bu tür tek oymalarda mezarın statüsünü belirleme kolay değildir. Fakat şu yönde bir rivayet var. Oymanın yapış şekli ne kadar itinalı ve pürüzsüz ise mezarı da bir o kadar zengin derler. Bunun yanında Bazen toprağın 1 metre altına basit şekilde fiine edilmiş mezar bulabilirsiniz. Ya da gelir düzeyi yüksek zengin mezarlarda olabilir. Tek oymalar bazen tek olanı simgeler. Bulduğunuz tek oyma kayanın üzerine çıkın. Çevrenize şöyle bir bakın. Tek olan ne varsa yeriniz orasıdır. Tek olan e, kastımız Tek tepe, tek ağaç, tek dikili taş misali gibi göze çarpan e, emarlar dikkatinizi çekmelidir. Ayrıca eski insanlar mezar yaparken seller var. Hayalanları hesaba alarak mezar yerleri seçerlerdi. Aşırı teladın bu arada. <gülüyor> aşırı yağmurlarda akıntılara maruz kalacak yerler ile göletlerin içlerine mezar yapmazlardı. Mezar yeri araştırması yaparken bunları da hesaba katınız. Aksi durumda yanlış yerde vakit öldürebilirsiniz. Bir oyma insan kafasından büyükse bu mezar işareti asla değildir. Muhtemelen dübektir. Bizim değişle dübek ya da havandır. Yani tahılların dövüldüğü yerlerdir. Evet dostlarım demiştim birkaç resimle videomu taşlandıracağım diye bu gördüğünüz resimlerde görüldüğü gibi tek oymalar mevcut bazısında görünür şekilde kanallar e, işlenmiş bazısında da görülmez haldedir görünen kanalların bize faydası şudur e, suya gerek yok kanalın hizasında yere değdiği yerde muhtemelen mezar vardır. Ee, sorun olan kanalsız olanlar. Yani gözükmeyen oymalardır. Bunlar da e, su yöntemiyle çözülebilir. Kanalın içine e, yanınıza getirdiniz. Daima tabi defineci de çekici olacak, su olacak, e, fırça olacak, oradan sonra ışık olacak, pointer olacak elinizde, Varsa metal detektörü de tavsiye ederim ama sıkıntılı olduğu için tabi büyük olduğu için onu fazla tavsiye etmiyorum. İlk ilk aşamada yani bulma aşamasında ya da arama aşamasında bunlara ihtiyacınız olacaktır. Getir yanınıza getirdiğiniz suları yani suyu kanalsız olan. Tek yuvarlak işaretinin içine dökün ve akıntının gittiği yönde e, mezar olacaktır. Orayı takip edin ve orada araştırmanızı e, araştırmanızı yoğunla yoğunlayın. E, dediğim gibi birçok resim var. Artık alta mı koyacağım yukarı üstte e, yerimiz çok. E, bazılarında e, işaretler var olacak muhtemelen olan e, Mezar yönü olacak, bazılarında murç izi olacak. O da bize e, mezarın yönünü verecek. Kanal yerine bu sefer murç izi kullanmışlar arkadaşlar. E, bu alıntı resimler internetten alınmış. E, bana Facebook üzerinden de birçok arkadaş resim yolluyor. Tabii bunlar izinlerini almadım arkadaşlarım onay olmadan bu işi yapmıyorum. E, hatta kanalında birkaç tane de video var bu konuda. Arkadaşlardan izinlerini alıp ona göre yayınlıyorum. Tabii bu şey meselesi gizlilik meselesi isim falan da paylaşmıyorum. Videolarımı yaptığım şeyde kesimini yaparken ekliyorum. Ayrıca Facebook üzerinden yaklaşık şimdi 5 bin'e yaklaştık. Çoğu arkadaş arkadaşlık teklifi oluyor. Eğer olmazsa kabul etmezsen affola e, ikinci bir kanalımı ikinci bir e, Facebook sayfamı da açmak zorunda kalabilirim bildiğiniz gibi e, Facebook 5000 e, e, adet aboneye izin veriyor 5000'den fazlası yasak olduğu için bu e, konuda başka bir e, düşüncem de bu aktif olmayan arkadaşlar tek e, şey yapan e, abone olup ondan sonra hiç e, kendini Selam sabah vermeyen arkadaşlar da e, maalesef sayfamdan atıp birazcık yer açmayı düşünüyorum. Bakalım durumlar ne gösterecek. E, dediğim gibi Facebook sayfamdan e, 5000'e yaklaştık. E, maalesef bu e, hızlı gidişat e, YouTube sayfamda mevcut değil. Bilmiyorum neden artık. Anlatış şeklimden mi? Videolarımın belki e, yapılış şekli mi? Ya da e, Tipimden de olabilir. Bilmiyorum. E, gözlük taşıyorum çünkü ışıklar var. Yukarıda aşağıda sağda gözüm e, bayağı etkilendiği için mecmur ışık e, yapmam lazım. Bir de bu yeşil duvar arkamda olduğu için e, yeşil duvarda iyicene e, gölgesiz bir şekilde ışıkmam gerekiyor ki e, arkamdaki e, bu backgrounddaki e, ışıklar yani şey, görüntüler, videolar, resimler güzel bir şekilde size gelsin, siz göresiniz diye. Dediğim gibi gözlük takıyorum çünkü ışıkların yoğunutsuzluğundan. O da yani gücünüze filan gidiyorsa, bu ne biçim tip filan diyorsanız Allah razı olsun hepinizden. Videolarım izleniyor. Günlük 160, 200, 250 izleyicim var. Çok şükür abone sayımızda yükseliyor 330 galiba 9'dayız 3 aşağı 5 yukarı ben genellikle stüdyomda yayınımı yapıyorum sizlerle paylaştığım bilgileri internetten bilmediklerimi internetten tabi araştırıyorum bildiklerimde zaten abilerimizden amcalarımızdan gördüklerimizden sizlere aktarıyorum Tabii benim e, bilmediğim şeyler de var. Birçok. Bu arada bayağı da yine terledim. <gülüyor> Kusura bakmayın. Işıklar bayağı sağdan soldan yukarıdan. E, bilmediğim tabii birçok işaret var. Ama genel olarak bu e, Türkiye'de bulunan çoğu işaretten anlıyorum. Ve yorumlarımı da ona göre yapıyorum. E, tabii her işaret bir değil. E, onların da arasında farklılıklar var. Her şeyi göz önünde bulundurmak lazım ufacık bir detayı kaçırdığımız zaman e, yani sorunca uğraşmamız e, imkansız oluyor. Bazen e, belki şans şanstan dolayı şansımız varsa kaderimiz varsa bulabiliriz ama e, yani bu iş %80 %90 boşa e, gidiyor. E, en küçük MRL'lere bile dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuda e, ona dikkat edelim. E, bunu da böyle araya sıkıştıralım. Şimdi bayağı uzadı video. Biliyorum. Dilim dönmüyor. Bazen hat, yanlışlık yapıyorum. Arada sırada küfürler de geliyor. Yorumda Allah'tan YouTube onları blok ediyor. Fazla ilk böyle 2-3 kelimesini okuyunca zaten anlıyorum bu başka yere gidecek diye. O blok ediyor ve YouTube blok ediyor. Akıllı bu şey sistemin ee, şükürler olsun. <gülüyor> Ama e, yani yüzde 99 hep olumlu e, şeyler geliyor yorumlarınız geliyor e, artı. Bunun yanında yorum yapıyorsanız eğer tavsiyeniz de varsa tavsiye de yapabilirsiniz. Her şey başım üstüne yani hiç sorun yok. Eğer ki e, dediğim gibi anlatımımda bir sorun varsa e, arkadaşlar mesela üye oluyor e, ve ben çoğuna da hatta geri üye olarak takip ediyorum ve bazıları galiba ben üye olduktan sonra üyeliğini kendisi çekiyor ve gidiyor. Anlamadım. Benim için fark etmez. Ben üye olurum, bırakmam da zaten. Üyeyim, her zaman takip ederim ve izlerimde. Belki yorum yapamam çoğuna. ama eee şey yaptıklarına mesela gezer terlik var arkadaşım. <gülüyor> Definici var kasacılar <gülüyor> e, hepsine selam olsun e, izliyoruz seviyoruz yorumlarınızı yapıyoruz e, yani e, diyeceğim e, ben izlemeye devam edin videolarımı beğenmeyi unutmayın eğer bir şey olursa istek olursa e, yorum olursa bu e, eksi ya da artı şekilde ne türlü fark etmez ben her şeyi açıyorum küfür yapmayın küfür olmasın yeter. Böyle diyerekten hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi akşam oldu. Işıklara bakmayın. <gülüyor> belki background da birazcık şeylidir. Günlük güneşliktir falan ama saat şimdi 9.30 zifre karanlık. İleriki zamanlarda belki ismimi ismimi de açıklayabilirim ama şimdi bu durumda öyle bir niyetim yok. Siz ben seyah definici olarak bilin. Ve e, dediğim gibi belki bir zaman sonra e, ismini, cismi açıklarım. Ne oldum, neler yaptım filan. Sizlerle paylaşırım diyorum. E, size elveda diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, bir de sosyal mesafeyi koruyun. Maskenizi unutmayın. Bu aralarda yükselmeye başladı yine bu zıkkım. E, kendinize dikkat edin. E, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.